Kalplerde tek cümle bütün herkes ağlıyor Senden nefret ediyorum diye aykırıyor Bir parça utanma bile burada yokken Manyakça bir şekilde üstlere çıkıyor Beynimdeki tek olay bütün herkes gidiyor Karşıdaki gıptesi hemen saldırıyor Bir saygı olmadan oraya buraya sataşmak Tatmin yolu buldu mi sayın adamlar İçtiniz mi kardeşim bir iki kadeh şart Silahları çekelim burası Forza Trick Shot Kuralları baştan ya senin dünyan burası Dostum olay çok basit eli 60 arası Aa konuş kardeşim sinirlenebilmeli Çizgi bozan namussuzlu diye karar vermeli bir kadeh İçmedik, bütün ekip toplanır Sarhoşça bir şekilde içe girip çıkmadık Son düzlüğe girmeden size şunu diyeyim Tanrı kulu az değil, aman dikkat edelim Bir olay patlasa diler sömürülüyor Tatmin yolu değil değilmiş sayın hocalar İçtiniz mi kardeşim? Bir iki kardeş at, silahları çekelim Burası forza, trick shot, crawl'ları baştan gel. Senin dünyan burası, dostum olay çok basit 60 arası